Bugün 28 Temmuz 2021 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor. Sabah 4.12'de ay, Oğlak burcundaki pürotonla yaptığı olumlu açının ardından boşluğa girecek. Öğle saatlerine kadar ay boşlukta ilerleyeceğinden günlük yaşamın temposu biraz yavaşlayabilir. Ay saat 12.57'de Koç burcuna geçecek. Öğle saatlerinden itibaren daha hevesli ve cesur hissetmeye başlayabiliriz. Dış dünyada yapılacak faaliyetler... Kişisel arzu ve hedeflerimiz öne çıkarken zaman zaman bencil ve dürtüsel davranışlarda bulunmamız da mümkün. Merkür bugün Yengeç Burcu'ndan ayrılarak Aslan Burcu'na geçecek. Merkür 12 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde sosyal faaliyetler güçlenirken kişisel yeteneklerimizi gösterebilir, cesur, özgüvenli, girişken davranabiliriz. Sabit, inatçı ve gururlu düşüncelerin de üzerimizdeki etkisi artabilir. Öğle saatlerinde Ay ile Aslan burcundaki Merkür üçgen açı yapacak. Zihinsel enerjimiz yüksek ve dışa dönük olabilir. Çevremize daha fazla paylaşım yapabiliriz. Bugün kova burcunda gerileyen Jüpiter ile Aslan burcundaki Mars arasındaki karşıt açı kesinleşiyor. Enerjimiz yükselebilir ancak abartılı ve dengesiz eylemlere de açık olabiliriz. Maddi manevi alanlarda aşırı cömert, güvenli, gururlu davranışlar bazı riskler yaratabilir. Sağduyulu ve dengeli olmaya çalışalım. Akşam saatlerinde ise koç burcundaki ay... Aslan Burcu'ndaki güneş de üçgen açı yapacak. Güçlenen sosyal enerjiler karşı cinse ilişkilerimizin. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.